Şimdi gelin biraz kafa çalıştıralım ve küme işlemleri hakkında öğrendiklerimizi bir kullanalım. Burada birkaç küme tanımladım ve bu sefer işleri biraz ilginçleştirmek için yalnızca sayıları kullanmayacağım, renkleri ve buradaki küçük sarı yıldızı ve onun arkadaşlarını da işin içine dahil edeceğim. Tümleyenler, kesişimler, bileşimler ve mutlak tümleyenler içeren bu çılgın şeyin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. İsterseniz burada videoyu durdurun ve üzerine biraz düşünün. Evet, hadi başlayalım. Burada işin püf noktası işlemi parçalara ayırmak ve öncelikle parantez içlerini çözmek. Aynen sıradan bir matematik işleminde de yapacağınız gibi. Böylelikle eminim çok daha rahat çözeceksiniz. İlk olarak C'nin B'deki göreceli tümleyenine bakalım. Başka bir deyişle de B fark C'ye. Yani B'den C'nin tüm elemanlarını çıkarırsak ne olacağına bakalım. Bunu yazalım. C'nin B'deki göreceli tümleyeni veya B fark C. C'nin tüm elemanlarını B'den çıkaracağız demek. B'de 0 var, C'de de var mı? Hayır, o zaman 0'ı çıkarmamıza gerek yok. B'de 17 var, C'de de 17 var mı? Evet, o zaman 17'yi çıkarıyoruz. B'de 3 var, C'de de var. Yani 3'ü de çıkarıyoruz. B'de mavi var ama C'de yok. O halde maviyi içeride bıraktık. Son olarak B'de bir altın yıldız var. C'de de bir altın, böyle sarı bir yıldızımız var. Dolayısıyla onu da çıkardık. Bu durumda C'nin B'deki göreceli tümleyeni, yalnızca bu sıfır ve bu mavi renkle yazdığım mavidir. Şimdi de bunun mutlak tümleyenini alalım. Bu yazdığımın mutlak tümleyeni, Evrensel kümedeki sıfır veya mavi olmayan her şey olacak. Daha önceden de söylediğimiz gibi evrensel kümemizde tam sayılar, renkler ve yıldızlar var. Dolayısıyla verebileceğim tanım sıfır veya mavi olmayan her şey olacak. Şimdiye kadar burasını bulduk. Burayı şöyle bir kutu içine alalım. Şimdi yapmamız gerekense bu kısımla A'nın kesişimini bulmak. A kesişim... B fark C'nin mutlak tümleyeni. Bu da A ile evrensel kümedeki sıfır veya mavi olmayan her şeyin kesişimi anlamına gelir. Yani hem A kümesinde hem de sıfır veya mavi olmayan her şey kümesinde bulunmalı. Gelin bunun ne olduğunu bulalım. 3 hem A kümesinde hem de sıfır veya mavi olmayan her şey kümesindedir. O zaman 3'ü buraya yazdık. 7 hem a kümesinde hem de 0 veya mavi olmayan her şey kümesindedir? 7'yi de yazalım. Eksi 5' de bu koşula uyuyor. Ama 0 bu koşula uymuyor. 0 a kümesinin elemanıdır, ama 0 veya mavi dışındaki her şey kümesinin elemanı değildir. Çünkü o bir 0, değil mi? Dolayısıyla 0'ı buraya yazmıyoruz. Son olarak da 13. Hem A kümesinde hem de 0 veya mavi olmayan her şey kümesindedir. Bu yüzden 13'ü de buraya yazdık. Evet, biraz daha ilerlemiş olduk. Bu çılgın ifadeyi buradaki kümeye indirgedik. Şimdi ise bu ifadenin A göreceli tümleyenini bulalım. Yani A fark 3, 7, eksi 5, 13. Ya da en iyisi iki kümeyi de buraya tüm elemanlarıyla yazayım ki anlaması kolay olsun. Şimdi A kümesi şurası, yani 3, 7, eksi 5, 0, 13. Göreceli tümleyen işaretini de buraya koyayım. Burası da az önce bulduğumuz 3, 7, eksi 5, 13. Kısaca yapacağımız bu kümenin elemanlarını bu kümeden çıkarmak olacak. Bunları buradan çıkaracağız. Bu da 3, 7, eksi 5 ve 13'ü çıkaracağımız anlamına geliyor. Sonuç olarak elimizde kalan yalnızca bir adet sıfır içeren bir küme oluyor. Yani şuradaki işlemin sonucu tek elemanı sıfır olan bir küme. Şimdi de B ile C'nin kesişimini bulalım. Bu hem B hem de C'de bulunan elemanlar anlamına geliyor. Sıfır ikisinin de elemanı değil. 17 ikisinin de elemanı, o zaman buraya yazıyoruz. 3, yine ikisinin de elemanı, onu da yazıyoruz. Mavi ikisinde de yok, yıldız ikisinde de var. Buraya koyalım. Ve işte b kesişim c. Son olarak buradaki tek elemanı sıfır olan küme ile b kesişim c'nin birleşimini almak kaldı. Evet, nefeslerimizi tuttuk ve tek yapacağımız bu iki kümeyi birleştirmek. Ortaya çıkan kümede 0, 17, 3 ve sarı yıldızımız, altın yıldızımız. Hepsi bu kadar.